Merhabalar, bugün benim için özel bir video ile karşınızdayım. Bugünkü inceleyeceğimiz üçleme, Call of Duty serisine seviye atlatan bir üçleme. Activision'a milyon dolarlar kazandıran bir üçleme. Evet, bildiniz. Hazırsanız Modern Warfare üçlemesini incelemeye başlayalım. Sene 2007, FPS dünyası bu sene bir devrime maruz kalacağını habersiz iken, artık 2. Dünya Savaşı oyunlarından iyice sıkılmış oyuncular varken, bir anda bir oyun çıkı geldi. Oyun ayrıca çıkışı ile FPS dünyasında değil, Call of Duty dünyasında da devrim yapacaktı. Call of Duty 4 Modern Warfare çıkış yaptığında tam da böyle bir ortam vardı işte. Neyse, hadi bir oyuna geçelim. Call of Duty 4 Modern Warfare, 2011 yılında bir aşırı milliyetçi grubun Rusya'da ilk savaş çıkarmasıyla başlar. Sonrasında oyun bizi Kaptan Price efsanesiyle tanıştırır ve yine başka bir efsane olan John Sob McDevish'i bizimle tanıştırır. Sonrasında Gaz ve ekiple tanıştırırız. Bu grubun ismi ise Bravo'dur. Sonrasında bu grup Zakiyev'i yok etmeye çalışır. Oyunun hikaye anlatımının gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Tabi senaryo da öyle. Adeta bir film dızı havasında ilerliyor ve sürükleyici. Bir de vurunun güzel karakterlerle desteklenince ortaya mükemmel bir iş çıkmış. Oyunun optimizasyonu da gayet iyi ve teknik olarak da çok güzel bir oyun. Bilirsiniz, bu tarz oyunların bir zaaf vardır. Yani karakterin kişiliği yoktur. Bu oyunda ise o sorun sizi fazla rahatsız etmiyor. Oynanış açısından gayet zevkli, atmosferi gayet güzel. Görevler zaten anlatmama gerek yok. Mesela bir örnek. Kabo Diğer örneğe girmeme bile gerekiyor zaten. Hepiniz biliyorsunuz. Tabii ki de çağırma görevi. Bu görev gibi görevler oyun dünyasına çok göremezsiniz. Çünkü bu tarz görevler sadece baş yapıtları yapabileceği şeylerdir. Ama bu oyunla alakalı benim çok büyük bir sorunum var. O da şu. Neyse bu oyunu bir türlü çok fazla sevmedim. Bakın sevmedim demiyorum. Çok fazla sevemedim diyorum. Ve bunun sebebini sorarsanız hiçbir fikrim yok. Ama sonuca gelirsek bu oyunu oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum ve oyuna 10 üzerinden 9.5 veriyorum. Modern Warfare 2 ilk oyunun hemen 2 yıl sonrasında çıkış yaptı. Yani 2009 yılında. İlk oyun bizi 5 yıl sonrasına götürmüştü. İlk oyundaki ana karakterimiz Soap artık yüzbaşı olmuş ve General Shepherd'ı yönettiği Task Force 141'de bulunmuştur. Shepherd hem Amerikan ordusunda hem de Task Force 141'de olan bir generaldir. Sonrasında Amerikan ordusuna Joseph Allen isimli bir asker katılır ve Shepard'ın gözüne girmeyi başarılır. Ardından Shepard onu Makarov'un yanına sızdır. Ama Makarov bu sızmayanlar ve Joseph Allen'ı vurur. Ardından 3. Dünya Savaşı başlar. Modern Warfare 2 gerek başlangıcı, gerek yeni karakterleriyle ilk oynanışa aşağı kalan bir yanı yok. Hatta fazlası var. Hikaye daha güzel ve anlatımı daha sürükleyici. <gülüyor> karakterleri olarak eklenen hiçbir karakter kötü değil çoğuyla bağ kurabiliyorsunuz hele ki Ghost karakteriyle anladım, adamlar gerçekten oyuncuyu kendine bağlayacak bir karakter yapmışlar ki oyunda öyle çok kritik yeri olan bir karakter de değil ama bir şekilde sizi kendine bağlamayı başarıyor Kötü karakterlerde gerçekten hem çok iyi hem de çok akılda kalıcı hem de yanetler falan size bu karakterleri daha fazla nefret beslemenizi sağlıyor Üstü kapalı olarak anlattığım şeyi hepinizi anladığınızı düşünüyorum. Yani Shaper'dan ihaneti. Oyundaki görev zevki ise bir önceki oyuna göre daha fazla. Atmosfer ise kelimenin tam anlamıyla mükemmel. Oyunun işinde gayet güzel olması da işin tuz biberi zaten. Teknik, so teknik olarak da mükemmel ve grafikler hala daha çok fazla sırtmıyor. Oyunun diğer bir güzel ise şey müzikleri. Gerçekten çok güzel müzikleri var. Tabii müziklerin altında en da imzası var. Orası da ayrı bir şey. Genel sonuca gelirsek, benim için ilk oyundan daha güzel bir oyun. Sonuca gelirsem tartışmasız 10 üzerinden 9.7. Modern Warfare 2'den sonra Activision çok büyük bir para harcamasından dolayı Infinity Ward'dan ayrılıklar yaşandı. Infinity Ward'un başında olan Jason West ve Vincent Pelle ayrıldılar. Sonrasında Infinity Ward bu kan kaybından sonra 3. oyunu yapmakta sıkıntı çekti. Bu yüzden yayıncı firma Activision oyunun gelişmesine destek şirketler çağırdı. Müyük şirket oyun yaptı. Infinite Ward, The Chamber Games ve Raven Software birlikte yaptılar. Ve Modern Warfare 3 piyasaya çıktı. Oyunun ikinci oyun sonundan başlıyordu. Üçüncü Dünya Savaşı devam etmekte. Ruslar artık Link orka bile gelmiş. Task Force 141 artık bir terörist örgütü olmuş. Ve böyle bir ortamda başlıyordu. Modern Warfare 3 bende çok daha özel bir oyun. Bunun sebebi ise benim oynadığım ilk oyun olması. O zamanlar için bana çok çok çok iyi gelse de yakın zamanlar tekrar oynadım. Ama bu sefer bende o kadar iyi bir etki bırakmadı. Ama hala çok iyi bir ol oyun olduğunu düşünüyorum. Oynanışı yine güzel. Atmosferi de bence güzel. Görevler güzel. Hikayenin ortalama olduğunu düşünüyorum. Hikaye anlatımı gayet güzel. Diğer oyunlardaki gibi. Tıpkı. benim için bir, bu oyunun bir, bir diğer artısı Survivor modu. Tabi bu senaryoyla alakasız bir şey ama değinmek istedim. Kendisi bana Modern Warfare 3'ü yüzlerce sadece oynattırdı çünkü. Oyunun teknik tarafı ise yine çok güzel. Zaten genel olarak ütülemenin tekniksel sıkıntısı yok. Bu konuda bu üçlü zaten 1-0 önünde başlıyor. Neyse, eksi eksiyonlarında bakacak olursam bu oyunun nasıl open ölüm bence çok basit olmuş. Böyle efsanevi bir karakterin ölmesi gerektiği gibi ölmemesi biraz can sıkıcı. Ha bir de aklıma bir artı yön daha geldi. Yuri'nin geçmiş kısımları da çok iyi bağlanmış. Hiçbir şekilde mantıksız değil. Genel sonuca gelirsek Modern Warfare 3 10 üzerinden 9 almayı hak ediyor. Sonuca gelirsem bu serinin başyapıta olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu serinin oyun dünyasındaki önünde tartışmaya gerek yok zaten. Günümüze belki de en uygun eski oyunlardan biri. Teknik olarak hiç sorunu değil. Ve hiçbir oyunun grafikleri de günümüzde hala daha fazla sırtmıyor. Ama keşke bu üçleme için söylediklerim diğer oyunlar için de geçerli olsa. Activision maalesef bu üçlemenin devamını getiremedi. Neyse kendinize iyi bakın. hoşça kalın.